Ay, ay ay ay Acaba birisi şu televizyonun fişini bana verebilir mi? E, konuşan kediler 3 başlayacak. Onu kaçırmamam lazım. Anne! Hop! Ah, çok merak ettim ne yemek yaptın? Açlıktan öleceğim. Bekle beni yemek geliyorum sana. Allah! Şuradan da şöyle inelim. Hop! Allah! Çantayı koyduğu yere bak herifin. Lan! Mustafa ne dağınık adamsın lan. Bir kere de topla şu odana. Ah beliğim. Hop çekelini o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. Annen tembihledi beni. Çek çekelini lan oğlum çekelini vallahi annene söyleyeceğim. Sabiha teyze, sırlım seni. Ee, şu salatalığı da şuraya koyalım şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. Ömer evet. yakalayacağım seni. Susan oğlum müsaade. <gülüyor> <Hop>. Evet. evet. <gülüyor> Geri zekalı kafamı kırıyordun Aha da düştü Ay Allah Allah Lan ne yapıyorsun böyle şaka mı olur lan Anne mamamı getirsene Bu ne lan yine mi aynı şaka Aa, Nefret ettim aynı şakalardan ha Aa, Ne güzel sarı bir bot oh. ay, Lan delikmiş bu ay, al, Suda sabun duymuş gözüm yandı lan Allah ay. Of ama susamışım ha. İyi geldi bu havuz O ne lan balık mı Allah seni! Lan yine mi sen ruh hastası pislik? Ne kadar tembel bir şeydi Bizim sen o zamanlarda. Ya gerçekten bugün kendimi bir tuhaf hissediyorum yani üstümde bir salaklık var ama anlamadım. Allah Allah bu dedemin resmini niye yere koymuşlar ki acaba? Anne! Dedemin resmi niye yerde? Allah! <Gülüyor> Tekir baksana yine arkadaş getirdik oğlum. Aa Zeynep sen misin? Bu kim lan? Oğlum bu kim oğlum? Robot mudur zombi midir? Bu ne lan? Gelme lan! Lan gelme! Ulan <gülüyor> patladı herif ya! Lan vallahi patladı ya! Öldü mü lan bu? Tövbe tövbe! Lan oğlum Bob yine mi yapmadın lan ödevini? ha Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yapacaksın lan? Bu ne tembellik bu ne zamandır ya? ha <gülüyor> Öğretmenim vallahi elektrikler kesildi ya! He tabi tabi kesilmiştir 6 kere 8! Otur lan 0! Otur 0 lan! Terbiyesiz. Şurada saklanalım. Geliyor. Oppa, gel bakalım. Sahip çorap kontrolü var. Bir koklayalım şu çorapları. Nasılmış? <gülüyor> Ulan, <gülüyor> bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku lan? Bu çorapları müzeden mi aldın oğlum? Kurbağa mı bastın lan? Bu ne iğrenç koku? Defol, defol, defol. ey, ey iğrenç. Sar, sar, sar bakıra'yı çöz, çöz, çöz bakıra'yı. Çok kaka'm geldi. Hop, hop, hop. Toilet bitti Hop, hop, hop. Hazır? Nişan al Ateş! Oy! Anam! <gülüyor> yok olmadı bu yenmez. Anne! Yemek bitti! <gülüyor> Oy bana, bulanam! Sakin ol köpek gözüne bakacağım. Aaa ben veterinerim. Şimdi de kulağına bakayım. Kulağına sakin ol. Ay! Kulağımda da bir şey yok. Tamam sakin. Sakin olum. E, biraz kaşınmam lazım tabii. Bitlimizin nesin? Ağzına bakayım. Aç ağzını. Aç! Aç lan! Ne aç gözlü An kedisin ya! Kendini ikini yedin. şimdi benim tabağımı yiyorsun. Tamam artık yeter Çek kalkın yara Tamam Tamam lan azıcık yedim Çekil <gülüyor> Lan Azıcık yedim oğlum lan Ne yapıyorsun oramı buramı dur <gülüyor> Anne Bu ekmekler ne zaman olacak çok acıktım tamam. <gülüyor> Bu kim lan Lan bu kim oğlum Bu resimdeki tipsiz kim lan Lan kedi mi porsuk mu belli değil tipine bak şunun ha Lan bana bakıyor oğlum bu bir şey yapmasın ha Lan ne tipsiz bir kedi ya Hey, anam Lan ödüm patladı ha KAKA! KAKA! Nereye gittin ya? KAKA! Ooo oh, susamışım vallahi Kaka ararken. İyi geldi bu su. Neyse yok galiba. Bu ne ya böcek mi bu ya? Ulan ıslak burası ha. Timsah olmasın bu. Timsah lan! <gülüyor> lan timsah mı? Ayy Timsah bana bana timsah var, What? <laughs>